Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kardeşim Adil var. Bugün Adil'in saçlarını keseceğiz. fade kesim yapacağız. Bizim normalde Adil'in saçlarını eski modeli böyle geriye doğru tarıyorduk, yanları kısaltıyorduk. Ama biz buna yeni bir model yaptık. Şimdi de o modelden çıkamıyor. Böyle yanları sıfırlıyoruz. Kat çıkıp üstleri de böyle sola doğru tarayıp Biraz gençleştirdim yani kardeşimi. Her zaman gelirim. Değil mi? Hayır. <gülüyor> evet gençler fazla muhabbete girmeyelim. Şimdi hemen tıraşa başlayalım mı? Sıfırla başlayacağız. İlk önce şöyle bir çizelim etrafını. Katlı olarak keseceğiz saçın. Ayrıca sakalları da alacağız. Top sakal bırakacağım ama makineyle yapacağız onu da. Onu da göstereceğim zaten. Şimdi ilk önce şöyle bir... Sıfırla komple girelim. Çok fazla yukarı çıkmadan hem bundan eğitim da çekiyorum size kesimlerinizi buna göre yaparsınız bu arada uzun zamandan beri biliyorsunuz youtube'a video çekmiyordum artık yavaş yavaş tekrar başladım kanalıma abone olmayı da unutmayın Ayrıca beni instagramdan da takip edin instagramdan halim.altankinkov official yok pardon ne official ya o salon halim kingov of official gençler karış, bak, karıştırdım ya halim.altankinkov bu benim şahsi hesabım diğer hesabım da iş hesabım da salonhalim kingov of official oradan da takip edebilirsiniz sormak istediğiniz varsa onu da ayrıyeten tiktoklar da veririm gençler halimaltankinkov 1925 linkiyle Oradan da takip edebilirsiniz beni. Evet gençler şöyle bir etrafı güzelce sıfırlı aldık. Burayı hallettik. Adem İnce'yi versene bunu. Oğlum. Şey. Heh, ver oğlum. Tamam. Şimdi gençler sıfırlı aldık. Ondan sonra Yarımı takıyoruz. Bunu böyle takıp çengel yukarıda. Hiç kapatma, açmıyorsunuz. Şu noktadan böyle ince böyle şu kadar git. Yukarı kadar çıkmanız yeter. Böyle az, az. Hem bu sıfırla çizdiğiniz yer var ya oradaki izleri de kaybediyorsunuz böyle yaparak. İzler gidiyor. <gülüyor> Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Burada çünkü artık köşelere giriyoruz ya. Çerçeveyi böyle çiziyorsunuz. buraları böyle aldı Size adım adım gösteriyorum. Adın şöyle dursana kanka. Tamam. Evet burayı böyle aldık. Ver gülüm sağol. Evet. Dur, onda değil. Daha sıra. Gençer böyle aldık ya. Şimdi bunu çengeli aşağı indiriyoruz. Çengeli aşağı indirdiğimiz zaman şöyle yukarı doğru. Şuraları güzelce bir yiyelim Yukarı doğru kavis verin. Alırken de düz olarak şu şekilde girmeyin. Altta bir daha iz oluşturursunuz. Sadece şu üstündeki fazlalıklara buraları böyle alarak mesela burada saç bu tarafa doğru geldiği için makinanın vuruş yönünü de şöyle yapacaksınız. Bakın mesela bu köşeye geldiğimiz zaman makinenin bu köşelerini kullanarak böyle alacağız. Adil uyudu. Adil uyu kanka sen. Sen kafanı da süreci sıkıntı yok. Sen yener git, kafanı oynatma. Evet gençler burayı da böylece aldık. Adem'in bir numarayı versene yürü. Evet. Sağ Evet gençler. Geldik bir numaraya. Bir numarayı taktık. Çengeli kapattık. Şimdi şu nokta var ya. Burayı alacağız. Çünkü tamamen kat çıkıyoruz. Kat çıktığımız için saça. Çok fazla yukarı değil ama. Şu kadarcık yiye Yukarı doğru böyle. köşelere geldik. Şimdi buraları da aldık gençler. Ondan sonra nerede? Heh, burada. Şimdi de bir geçtiğimiz yerden bir de bir buçukla geçeceğiz. Yani tam kat veriyoruz. İndirdikçe gel aşağıya. Bakın çok fazla yukarı çıkmadan şu noktadan buraları alarak gördüğünüz gibi zaten saç kendi kendine şekle giriyor. Kat, katı da görüyorsunuz kat geçişlerini. Fark ediyorsanız yukarı doğru vuruyorum makinayı. Şu şekilde. Diklemesine değil. Kaldırarak. Yukarı doğru. Gördünüz mü? Olay bu kadar mı? Şimdi gençler, gelelim şuraları ayarlamıyorum. Adam bana püskülü verir misin oğlum? Dur günüm. A değil, çok sessizsin. Niye öyle? Ha? Niye içine kaçtım? Senin Kanka benim konsantrasyonum bozulmuyor biliyorsun. Oradakiler de öğreniyor. Sen konuş. Sıkıntı yok. Ben sana her türlü cevap veririm. <gülüyor> Gençler görüyorsunuz, çok fazla yukarıya çıkmadan şu ufak tefek izler var ya, şunları kaybediyoruz. denin saç derisi de pek fazla biraz sıkıntılı. Renk değişimleri çok belli oluyor. Ama yine eskiye nazaran abi güzel falan iyi. Önceden daha berbattı değil mi? Kıp kırmızı şey hiç göstermedi tam koyu. Evet. Şimdi yok ama öyle kabuk falan yok. Hiç olmuyor. Kabuk falan kayboldu. Evet. Çok nadir kızarca onu seviyorum. Ne? Arkadaşlar size o kadar. Normal. O kadar normal kanka. O kadar şampuan da istiyordun. Işte. i̇şte onu yapmayacağım. Benim verdiğim şampuanı kullanacağım. Ortusuz şampuan. İşini görüyorsun. Sağ ol gülüm. Şimdi sıfırlamaya gireceğiz. Şöyle bir tık atarak mesela size renk değişimleri var diyorum ya hani onlar iz gibi gözüküyor Aslına bakarsanız iz gibi değil bak mesela hatta şurada bile görürsünüz şu olayı ama bakın mesela şu bak dibine girip bak bak görüyorsunuz değil mi bu yüzden saç izmiş gibi duru, duruyor halbuki orada iz yok hadi bunun tarağını verir misin okay. hayır abi normal kesin tarağını Aslına bakarsanız gençler orada iz falan yok. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle baktığınız zaman mesela buralarda hep şuralar iz gibi duruyor ya. Ama işte maalesef iz değil onlar. Hep şunların yüzünden oluyor. Onlar da saç egzaması olarak, deri eczeması olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapılır bir şeyde? Hı? Deri eczemasında mı? Onun için şey... Adem'de de aynısı vardı ya işte den egzaması. Usturayorluk şey kullandı ya. Onunki gibi bir şey yapılacak. Alalım Adam, Adem onu şarja takıver. Evet gençler şimdi oraları aldık. Şimdi sıra geldik makaslamaya. Makas her zaman en alttan başlayın. İz falan varsa onu ayarlayabilmeniz için Ve makası tek seferde en tepeye kadar sürmeyi öğrenin. Tek seferde yukarı. Yani şöyle şöyle böyle böyle değil. Tek sefer dipten girdiniz. Böyle yukarı kadar. Gördünüz mü? İşleminiz bu. Makası durdurmayacaksınız yani. Olduğu yerde. Böyle altları da kontrol etmeyi unutmayın. Adil iyi mi? Evet. Iyi. Gene alttan giriyoruz. Bakın buradan ufak ufak böyle yukarı doğru hafif çaprazlama bir şekilde alarak kesebilirsiniz. Adem Su. Sağ olun. Saçın bu tarafını daha yoğun bırakıyoruz, şu tarafı üstlerle orantılı olabilsin diye. Saçlarda o hatayı yapmayın, buraları çok fazla kısaltmayın. Şu evet. noktaları. Ki zaten Adem'in oraları da biraz boş. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu da biraz ayakta tutabilmek için <gülüyor> kısaltmıyoruz. Teması da o zaten. Değil <gülüyor> mi? Saçsiz Ama ya, harbiden de şeyken o geriye taradığımız zaman orası daha belli oluyordu. Evet. Bak kısa oraları biraz daha kısalttık modeli değiştirdik ya. Saç tam oturdu. E ben sana söylemiştim. Öyle uzun tuttuğumuz zaman olmuyor diye. Valla benim. Gençler görüyoruz bakın bu en dipleri Unutmayın buradan böyle hafiften kat çıkarak. Makas tarak kombinasyonunu kaçırmayın. Bu eksi eşit olarak birlikte gidecek. Bu kombinasyonu da kaçırmamanız gerekiyor. Makas ucunu da kullanabilirsiniz bazı noktalarda. Mesela şu dip köşelerde. Bu arada sizler nasılsınız? Böyle yorumlar falan yapın bana da nasıl olduğunuzu söyleyin. Öğrenelim. Hiç yazmıyorsunuz. Sağ ol. görüyoruz. görüyorsunuz. Yavaş yavaş. Dizlerde kayboluyor. Katı da verdik zaten makinayla. Böyle yukarı doğru şeklimizi artık veriyoruz. Gençler gördüğünüz gibi. Şu bakın Makası atarken iyi dikkat edin. Şu köşeyi hiç almıyorum. Çünkü neden? Orayı ayırıyoruz. Bunu böyle yapıp bu cart diye burayı aldığınız zaman <gülüyor> bu saçı şu şekli vereyim derken şunu bunu veremezsiniz. Orayı almış olursunuz. Oraya çok dikkat edin. Onun makasın ucuyla alakalı bir durum. Evet gençler. Bizim şu anki yanlarımız Oldu. Şimdi sıra geldi. İstere. Al gülüm. Kankin kadar kısaltacağız? sana ayarlar Çok kısaltmayın değil mi? Çok kısalt. Böyle hafiften bir toparlasam yeter. Evet. Zaten o kadar uzun değiller ya. Anlattık. Öyle çok fazla kısaltmamıza gerek yok. Gençler önlere geldik. Öne azıcık. Bu bizim işimizi görür. daha yavaş da göstereyim size. Aldınız saçı. Çekin böyle. Tık. Bir. Tabii şu, Bu sistemi yapmayın. Siz eski sistem. Yani nasıl? Aldın. Böyle. Bu eski sistem. Sizin yapabileceğiniz. Öyle. Makası parmakta dolaştırmaya kalkmayın. Kalktığınız zaman genelde düşürülüyor çünkü. Tabii düşüren biri var gibi konuştu. Kim? Yok kardeşim. Hiç böyle şey olur mu? Değil mi Tabii ki. Hangi malkası yaptın? Vallahi hiç. gözler kalbi anlatıssız adamcım. Yalan nedir bilmez onlar. Keserek anlatıyor abi. Elindeki malkası mı? Bunu zaten düşürmüş o yüzden adam. Oo ben onu çok tehlikede düşürdüm düşürme abi kesin şey <gülüyor> düşürme ben geldim Biliyorum düşürme. Ama hani sen de bu şekli yapmaya çalışıyorsun ya. He. Onarıyorum fazla ben, girme. Ben onu yaparken elimi kesiyorum. Heh. Bir şey olmuyor da makas düşüyor da elimi kesiyorum. İşte sen ilk önce şu kesimleri tam anlamıyla öğren ondan sonra ben zaten sana bu bunun eğitimini vereceğim. Sen merak etme gülüm. Her şey vakti zamanında. Gençler bakın şu önde bir hafif uzunluk var ya mesela şu. Bunu almamız lazım. Ondan sonra şu öne gelelim. anki in böyle. Gayet iyi. Vallahi bence değil. Hayır. Harbiden yoruldu Şöyle bir gençler yaptıktan sonra işi şöyle bir kontrol edin seçin. Nerede ne hata var? Bir, onu da bir gözden geçirin mesela. Şöyle bir geçin saçın yanına. Nerede ne var? Mesela bak nerede ne var? Şurada hafiften bir ufak bir iz var. Çünkü aradan kaçabilir böyle şeyler. Ona dikkat edeceksiniz. Şöyle bir kontrol edin. Güzelce. Mesela burada bir şey yok ama buradaki saçı fazla almışız. Heh, ayrı ayrımı böyle? Kanki Çizik atıyoruz mu? Çizikleyeyim mi? Çizikle. Tamam. Evet gençler, sıra geldi çiziklemeye. Siz benden bununla da ilgili bir şey istemiştiniz zaten. Çizik içinde şöyle ayırın. Zaten bu önceden ayrılmış bir yer. Ondan sonra şöyle tarakla tutun. Burayı ayırdınız. Burayı böyle alarak Çok fazla girmeden Rahat bir şekilde ayırabilsin diye Ahan da bu kadar Çizikleme ola Arkadaş Adem şu beyaz alsana şuradan çıktı At onu Heh. O yaşlılık belirtisini al oradan Adem Hiç belli yok Gençler Evet. Saçlar böyle. Dediğim gibi hani buralar böyle size iz gibi falan gözüküyor olabilir. Ama iz değil bilginiz olsun. Saçlar bitti. Geldik sakallara. Sakal ne yapacağız? Sıfırla top sakal yapacağız. Onun içinde ne yapalım? Adem yaslan. Adem makineyi versene olsun. Arkadaşlar ilk önce bir topça sakalı çizelim. Top sakal çizimi nasıl yapalım biliyor musun? İlk önce sa top sakallan başlayın. Şöyle çizin güzelce. Burayı böyle çizdiniz. Ondan sonra ne geliyor? Şurası. Alt taraf. makineyi hiç kaldırmadan aynı yerinden bizden şöyle devam ederek buradaki fazlalığı da alarak böyle gidiyorsunuz. Bakın, bu taraf zaten oldu da bitti. Ondan sonra nereye geliyorsunuz? Bu köşeye. Nerede kalmışsınız? Şu noktada. Bu noktayı buradan böyle çizerek şöyle ondan sonra burayı da böyle yaparak Top sakalı çizmiş olduk. Ondan sonra şöyle bir kontrol edin. Nerede ne hata var? Yamukluk var mı? Bir taraf köşeli gelip bir taraf düz mü geliyor? Ona bir bakın. Bakın top sakalı çizik. İyi mi kanka böyle? Gayet, evet. iyi. Güzel. Evet top sakalını de böyle yaptık. Ondan sonra zaten yanları böyle alarak sıfırlı. Kanka bu sıfırdan mı olsun? Evet evet makine sıfırına gerek yok. Bu yeter, değil mi? Aynen yeter. Abi. Şimdi gençler, benim elim biraz hızlı olduğu için kusura bakmayın. Ara yani ben böyle makinede de iyi alıyor, o yüzden hiç şey kaybetmiyorum. Vakit kaybetmiyorum. Bu altlara da dikkat edin alırken mesela yukarı doğru çıkıyor ya böyle almayın. Aşağı doğru vurmanız lazım makineyi. Bunlar da bu bilgiler de işinize yarar. Bunları da öğrenin. Dediğim gibi gençler kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bana yazmayın. Ayrıca burada da yorum yapın ya. Bak bana yorum yapmıyorsunuz. Üzülüyorum ben. Kırılıyorum. Hatan varsa söyleyin oğlum bana. Evet gençler. Adil'in olayı bu kadar. Saçlar böyle. Az sonra ben Az sonra şey bir fön çekeceğim. Ben onun fotoğrafını çekeceğim. Bu fotoğrafı oraya koyacağız. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Tamam mı? Bakayım şöyle. Vallahi yakışıklı oldun ha. Nerede Vallahi yakışıklı oldun. Ulan abi biz bu işi biliyoruz ha. Evet. Gençler. Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar diliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum ve like yorum yapın. beğeni istiyoruz. Dikkat edin kendinize bay bay.